Namuslu kadınlara, zina esnasında bulunup sonra bunu ispat için dört şahit getirmeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar. Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.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 Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakirseler, Allah kendi ile onları zenginleştirir. Allah, lütfü geniş olan ve her şeyi bilendir. Evlenme imkanını bulamayanlarsa, Allah ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar.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 ne de alışveriş onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerine işledikleri amellerin en güzeliyle ecir verecek, lütfundan fazlasını da bahşedecektir ve Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Küfredenlere gelince…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 O gökten sanki oradaki dağlardan da dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Bu bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz bunda hakikati gören gözlere sahip olanlar için muhakkak bir ibret vardır. Allah her hayvanı sudan yarattı.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 Bunlar mümin değillerdir. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Rasulüne çağrıldıkları zaman bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler. Ama Allah ve Rasulünün hükmettiği hak kendi lehleri neyse ona gönülden bağlı olarak saygıyla gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe ve tereddüt içinde midirler? Yoksa Allah ve Rasulü'nün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Rasulü'ne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Her kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat eder, Allah'a saygı duyar,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 İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden olan çocuklarınız erginlik çağına girdiklerinde, kendilerinden öncekiler, büyükleri izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.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 Onlar o peygamberle birlikte sosyal bir işle meşgul iken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. Resulü, şu senden izin isteyenler hakikaten Allah'a ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işler için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Çünkü Allah mağfiret edicidir.